De değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben de Ömer, Tarık Maza, ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda gün önüne çıkan gelişmelerini serçin paylaşacağız ben de. ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tane çakırırsak. De değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız sen de bizim her başlıyor dostlar yaklaşık bir saatdir bu ekranlarda önümüz ama sosyal medya Kanallarımızı şöyle bir tanıtacağız değerli dostlar. Tarık haber, Tarık haber TV Tarık haber Haber Haber Haber Haber TV Haber Haber Tarık Haber Yay Tarık Haber Tumblr. Tarık Haber Instagram Tarık Haber Twitter. Tarık Haber Üçlü Edit Grand Tarif etmiyoruz. YouTube Tarık Haber TVBK Ömer Tarık Cemal hesaplarıyla ilgiliyiz. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak değerli izleyenler onları da birazdan tanıtalım ve vakit kaybetmeyen ilk haberimize geçelim. Derin uzaydaki fırtınalar yeni dünyalar açılan kapı olabilir değerli izleyenler. Derin uzaydaki fırtınalar yeni dünyaya açılan kapı olabilir. Kamprong Üniversitesi'nden bilim insanları ön gezegen disklerinde oluşan öte öte gezegenleri gözlemleyip ve ortaya çıktıkları zamanı belirlemek için yeni bir yöntem keşfetti. Bilim insanları girdapları kullanarak incelenmesi zor olan gezegenleri gözlemleyebiliriz. Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, ön gezegen disklerinde oluşan ötegezenleri gözlemlemek ve ortaya çıktıkları zamanı belirlemek için yeni bir yöntem keşfetti. Bilim insanları girdapları kullanarak incelenmesi zor olan gezegenleri gözlemleyebildi. Genç yıldızlar kaosta çevrilidir. Gaz, toz ve buz bulutları protogezegen diski denilen bir diskte döner ve yerçekimi bu malzemeyi birbirine bağladığında gezegenler doğar. Uzak Güneş Sistemlerinde yeni gezegenler oluştuğunda, çevredeki tozda kasırgalar ve girdaplar oluştururlar. Bu da gökbilimcileri doğrudan onlara yönlendirebilir. Şili'deki Atacama Büyük Milimetre milimetre Altı dizisi, Alma adlı teleskobu kullanan araştırmacılar uzak yıldız sistemlerindeki kasırga ve girdapları inceleyerek öte gezegenleri de ölçümlemeyi başardı. Araştırma ekibinden Roman Rafikov. Yıldızlarından uzakta yer alan küçük gezegenleri doğrudan incelemek son derece zor. Bu, bir deniz fenerinin önündeki ateş böceğini görmeye çalışmak gibi. Bu gezegenlere dair bilgi edinmek için farklı yöntemlere ihtiyacımız var, diye konuştu. Bu girdapların oluşumu için belirli bir süre ve kütle gerekiyor. Dolayısıyla girdapların özelliklerini incelemek, onları oluşturan öte gezegenin yaşının ve kütlesinin tahmin edilebilmesini sağlıyor. Grafiko geliştirdikleri bu yeni yöntemle ilgili bu sistemlerdeki gezegenlerin özellikleri ve oluşum yollarına dair bilgi dağarcığımızı geliştirmek için bu yöntemi başka yollarla birleştirebiliriz dedi. James Webb Teleskobu ilk gezegenini keşfettik dijital uzay parasına Türkler imza Kripto para birimleri nasıl bu kadar etkileyici seviyelere yükseldi. BGS Coin, Bitcoin ve Ethereum gerçek örneklerdir yapay zeka çatkebat prestijli hukuk ve işletme okullarının yüksek lisans sınavlarını geçti. Ana haberlerimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İsveç Finlandiya anlatıyor ayrı ayrı üye olur mu değerli izleyenler? Detaylar haberimizde. İsveç Finlandiya anlatıyor ayrı ayrı mi? Finlandiya NATO'ya ayrı ayrı üye olur mu? Detaylar haberimizde. İsveç ve Finlandiya NATO'ya ayrı ayrı üye olur mu? Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç ile aynı zamanda NATO'ya katılma yönündeki güçlü isteğimiz devam etmektedir, açıklamasında bulundu. Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya ayrı ayrı üye olması konusuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Finlandiya'nın İsveç ile aynı zamanda NATO'ya katılmayı planladığını belirten Haavisto, İsveç ve Finlandiya'nın en geç 11-12 Temmuz'da Litvanya'da gerçekleşecek NATO zirvesinde üye olarak kabul edilmesini umuyorum, dedi. Havisto, İsveç ile aynı zamanda NATO'ya katılma yönündeki güçlü isteğimiz devam etmektedir, ifadelerini kullandı. Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. ET teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda perşembe günü görüşülecek değerli izleyenler. Son dakika haberine göre ET teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda perşembe günü görüşülecek. Evrakta yaş takılanlar nao diğer ET ile ilgili kanun teklifi 2 Şubat perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alacak. Emeklilikte yaşa takılanlarla EYT ilgili kanun teklifi 2 Şubat Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyon Başkanı AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine ilgili bakanlıkları, işçi ve işveren kuruluşlarını, dernek ve platformları davet etti. EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi, meclis başkanlığına sunuldu meclise sunulan EYT kanun teklifinde detaylar neler, Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesini açıkladı. Komisyon teklifi, Perşembe günü saat 11.00'da görüşmeye başlayacak.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 keğerimize geçmeden önce efendim sosyal medyalar medya kanallarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Eee Bigolive'da yayındayız değerli dostlar. Bigolive kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Hem diğer haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Fenerbahçe TN Direktör Corka Ecesun Arda Güler'in neden, oynattığı, neden oynattığını Rıdvan Dilmen açıkladı değerli izleyenler. Fenerbahçe TN Direktör Corka Ecesun Arda Güler'in neden oynattığını Rıdvan Dilmen açıkladı bela olmasını istemedi değerli izleyenler. Arda Güler, Kasımpaşa maçında yer aldığı 71 dakika sahada kaldı Rıdvan Dilmen, George Ressus'u eleştirdi. Ne oldu? Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ederken Arda Güler, Şubat 2022'den vs. Kasımpaşa bu yana ilk kez bir süperlik maçına ilk 11'de çıktı. Ne söylendi? Rıdvan Dilmen, George Ressus'un Arda Güler'e neden forma şansı verdiğini şöyle açıkladı. Hocanın Arda Güler'i oynatmasının tek bir sebebi var abuç bağlı dedi. Arda işinin kendisine bela olmamasını istedi ve taraftarla arasını iyi tutmak istedi. 92'de takıma bağırması da taraftarın gönlüne girmek için. Kimse bana bir şey anlatmasın. Başka ne söylendi? Rıdvan Dilmen ayrıca şunları söyledi. Arda'yı alkışlatmak için oyundan almak farklı bir şey. 70'te aman daha fazla yıpranmasın diye oyundan çıkarmak farklı bir şey. Son 10 dakika oyun almak farklı bir şeydir. Büyük resim bu sezon Süper Lig'de oynadığı 20 maçın 5'inde 5 beşi gol atan Fenerbahçe, lig tarihinde sadece gol dekoru kırdığı 1988-89'da bunu daha fazla karşılaşmada başardı, dedi. Ana Haber bültenimiz devam ediyor. Değerli izleyenler yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması geldi değerli izleyenler. İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması geldi. İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı açıklamasını yaptı. İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması. İYİ Parti Sözcüsü Profesör Doktor Kürşat Zorlu partisinin genel merkez binasında gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıya değinen zorlu, bu İran'da gerçekleşen bir saldırı. Dolayısıyla bölgemizin istikrarı açısından da büyük önem taşıyor. Yapılmış açıklamalar var ama netlik kazanmış değil. Bu konunun bir an önce aydınlığa kavuşturulması gerekmekte. Zira Karabağ'da devam eden bir süreç var. Azerbaycan, İran ve Türkiye'de bu önemli sürecin birer parçası istikrarsızlığı tetiklemek isteyen bir takım çevrelerin, kurguları olmaları ihtimaline karşı büyük bir titizlikle bu süreç devam ettirilmeli. Arka planında ne olup olmadığı ortaya çıkarılmalıdır, dedi. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına dair zorlu, biz başından itibaren bu eylemin karşısında olduk. Ancak bir gerçeğin altını çizmek lazım. Siyasi iktidar her seçim döneminde dış düşman algısı yaratarak iç siyasette kendisine bir alan açmaya çalışıyor. Ülkenin problemlerini bu şekilde gölgelemeye çalıştığını görüyoruz, değerlendirmesini yaptı. Milli konularda ciddiyet gerektiğini vurgulayan Zorlu, biz bu ciddiyetle bir karar aldık. Bu kişi ve bunun arkasındakileri, bununla birlikte böyle bir eyleme izin veren İsveç hükümetini mahkemeye verdik. Suç duyurusunda bulunduk. Bu süreci takip edeceğiz ve sonucunu milletimizle paylaşacağız. Bütün arzumuz bu davanın nihai olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürülmesi şeklinde konuştu. Siyasi iktidardan attıkları adımı desteklemelerini beklediklerini dile getiren Zorlu maalesef tık yok. Niye? Seçimde malzeme elimizden alınırma endişesi. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Biz bu tür oyunlardan ve senaryolardan her zaman olduğu gibi uzak durmaya çalışıyoruz. Buradan İsveç hükümetine de bir çağrımız var. Basına yansıdığı kadarıyla NATO üyeliği başvurusunun durdurulduğu şeklinde bir ifade yansıdı. İyi Parti olarak durduğumuz yerden bahsetmek istiyorum. Ülkemizin milli hassasiyetlerine yönelik tavırlar devam ettiği sürece bizim duruşumuz İyi Parti iktidarında aynı şekilde devam edecektir açıklamasını yaptı. Zorlu, Türk İş'in Ocak 2023 için açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırını verileriyle gıda enflasyonu üzerinden ekonomiye yönelik eleştirilerde bulundu. 25 Aralık'ta 15.000'den fazla kadınla birlikte büyük kadın buluşmasına imza attıklarını hatırlatan Zorlu 18 Şubat tarihinde de Ankara Arena Spor Salonu'nda büyük gençlik buluşmasını gerçekleştireceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sene 6 milyonu aşkın gencimiz ilk defa sandık başına gidecek. 14 Mayıs seçimlerinde sandığın rengini gençlerin tercihi belirleyecek, şeklinde açıklamasını hatırlatan Zorlu, bu iki cümlede doğru ama bir şey eksik. Gençlerimiz kararan geleceğimizi kurtaracağız. Biz bu seçime mührümüzü vuracağız diyorlar, ifadesini kullandı. Zorlu şöyle devam etti. Bir kaygıyla yurt dışında okumak istiyorum. Çalışmak için gitmek istiyorum diyen gençlerimizi hain olarak değerlendirebilecek bir konuma gelmişler. Böyle bir anlayışın gençlerimizin yoğun bir şekilde sandığa gitmesinden endişe etmesini beklemek şaşırtıcı olmaz. Bir önceki seçimde bunu göz önüne almayan siyasi iktidar bir anda Haziran ayındaki seçimi 14 Mayıs'a alma çabası içerisinde. Olup olmayacağını göreceğiz ama seslendirdikleri bu yönde. Özellikle üniversite öğrencilerinin oy kullanmalarının önünde birkaç engel var. Yurtta kalan bir üniversite öğrencisi seçim takvimi açıklandıktan sonra ikametgah değişikliği yapmaya kalktığında bu sefer yurtta kalamaz hale gelecek. Öğrenciye hem ikametgah değiştir diyorsunuz hem de yurdunu elinden alacak bir aşamayı ona sunmuş oluyorsunuz. Böyle bir anlayış olamaz. Bu belki de 1 milyona yaklaşacak bir sayı. Seçim kanununda bir değişiklik yapmamız mümkün değilse ki değil, o halde iki önemli gelişmeyi sağlamaya çalışacağız. Parti olarak lise gerekli girişimleri başlatacağız. Acaba bir genelge yoluyla yurtta kalan üniversite öğrencileri bugünden itibaren isterlerse bu değişikliği yapabilirler mi? Bir ikincisi yurtta kalmaları halinde bulundukları ilde oy kullanabilirler mi? Bunların YSK tarafından araştırılıp kamuoyuna açıklanmasını istiyoruz. Bir de yöke bir çağrımız var. Madem gençlerimizi seviyoruz, onlardan korkmuyoruz. Gelin bu tarihlerde yapılması muhtemel olan sınavları erteleyelim. Bunun için üniversitelere yazı gitmesi yeterli olacaktır. Bir de seçimden önceki cuma günü ve sonrasındaki pazartesi günü ders yapılmamasını öneriyoruz. Gençlik Politikaları Başkanlığının da parti gözetmeden gençlerin oy kullanabilmesi için attığı adımları hatırlatan Zorlu, basın toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun 13 Şubat Açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Şubat'ta adayımızı açıklayacağız şeklindeki açıklaması sorulan Zorlu, Altılı Masa'nın son bildirisinde toplantı gerçekleştirileceğine yönelik bir bilgi mevcut. Adaylık açıklamasına ilişkin bir bilgi mevcut değil. Prosedür olarak şunun altını çizmem lazım. 13 Şubat öncesinde liderler arasında bir görüşme trafiği olacak ve bizim en başından beri söylediğimiz bir husus var. Nihayet adaylık tartışmasının isimler üzerinden masanın üzerinde olduğu bir aşamada mutlaka yetkili kurullarımızı toplayacağız. Bu Sayın Genel Başkanımızın en başından beri hassasiyet gösterdiği bir konu değerlendirmemizin ardından da iyi parti kararını net bir şekilde ortaya koyacaktır dedi. Erdoğan'ın adaylığına yönelik tartışmalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına yönelik tartışmalara dair zorlu. Öncelikle şunun altını çizeyim. Biz milletimizin iradesine, ferasetine gerçekten inanıyoruz. Sandıktan da asla korkmuyoruz. Farklı yerlere çekilmemesi için bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Ancak birkaç hususu da hatırlamakta fayda var. 2007-2017 anayasa değişiklerinde çok net bir ifade var. Cumhurbaşkanının iki defadan fazla seçilemeyeceği bu ifade 2007'den beri devam ediyor. Bir ikincisi, anayasamızın ruhuna bir bütün olarak baktığımızda bu anayasa, demokrasiyi, kuvvetler ayrılığını tek bir kişiye bırakılmaması için bu maddeyi onun için konuşlandırmış. Dolayısıyla Türkiye'de bugün olan bitene baktığımızda anayasamızda olan bu hükmün ne kadar önemli olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Tarih resmen açıklandığında, Sayın Erdoğan da resmen başvurduğunda, bu süreçte YSK mutlaka ve mutlaka görüşünü açıklamak zorundadır. Vatandaşlarımız buradan nasıl bir görüş çıkacağını çok fazla merak etmiyor. Aksi bir tutum olmadığında bu çıkan görüş hukukimi olacaktır. Böyle sunulmak istenecektir ama meşru mu olacaktır? Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir. Ana haber ürkenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Fenerbahçe'nin yeni, e, Fenerbahçe yeni transferi Emre Demir İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir İstanbul'a geldi. Değerli izleyenler Fenerbahçe'nin Barcelona'dan transfer ettiği Emre Demir İstanbul'a geldi. Barcelona bu zaman başında Emre Demir'i 2 milyon Avrupa'nın bon servise kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'nin Barcelona'dan transfer ettiği Emre Demir İstanbul'a geldi. Barcelona bu sezon başında Emre Demir'i 2 milyon euro bon serviste kadrosuna katmıştı. Geçtiğimiz sezon Kayserispor'dan Barcelona B takımına transfer olan 19 yaşındaki oyuncu İspanyol ekibiyle sözleşmesini feshetmişti. Genç orta sahayı taşıyan uçak 17.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Havalimanı'na indikten sonra açıklamalarda bulunan Emre Demir çok mutluyum. Çok büyük bir takımdan Türkiye'nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım ifadelerini kullandı. Emre Demir'in yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yeniden ameliyat olabilirim dediği Filiz Akın'dan üzeri haber geldi değerli izleyenler. Yeşilçam'ın usta isimlerine Filiz Akın. Geçen ay kanser şüphesileri kulağının üst kısmından ameliyat olmuştu. Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın. Geçen ay kanser şüphesiyle kulağının üst kısmından ameliyat olmuştu. Sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden sevenlerine bilgi veren sanatçı, yeni bir operasyon geçirme ihtimali olduğunu söyledi. Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar edilecek. Onun için keyifsizim biraz. Akın'ın paylaşımına Emel Sayın, Bin Nurkaya, Yeliz, İnce Aksoy, Melis Sezen, Soner Arıca ve Sümel Uygur gibi ünlü isimlerin yanı sıra çok sayıda seveninden geçmiş olsun. Mesajları geldi. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler, Cemal Engin Yurt'tan dört e, vekillik bir bakanlık karşılığında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için onay verildiği aslında net cevap geldi. Değerli izleyenler. Demokrat Parti milletvekili Cemal Engin Yurt, dört vekillik bir bakanlık karşılığında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için onay verildi dediği detaylar haberimizde. Haberler.com Mesologom, video, son aramalar, adresi nedir? VK, virtual box, geçmiş haberler.com bir saat. Hadi Biz, Biz, Çekmeköy'de halay çekenlerin arasında birimiz. Bu Millet bir... ittifakına vekil olalım, bakan olalım diye katılma Mokras Parti Milletvekili Cemal Engin Yurt, Cumhuriyet'te de... haberler.com haberler.com haberler.com haberler.com haberler.com. Sultanatı yarıştıranları. Biz Demokrat millet Parti Milletvekili beklisi Cemal Enç. 4.5. Bir vatandaş karşılığında kılıçları olan adaylar için sınav verip iddiasını kesin bir dille yalanlayarak ülkenin pazarlığını yapacağım. 4.5 yıldır bir. Aldır indir aldır indir. Moğol İstilası. Yaptığım başka bir şey yok. Bu Böyle birikili konser ne olur olmazsa ne olur? Halan düzeyinde yönetmenler. pazarlığını yapacaksınız? Söz Arda Aküme isimli YouTube kanalında canlı yayına katılan Demokrat Parti Olayısıyla, Milletvekili Cemal Engin Yurt, yalandı, gündeme dair açıklamalarda böyle bir pazarlık asla söz konusu değil. Dört de. bir bakanlık karşılığında Kılıçdaroğlu adaylığı için onay verildi, için iddialarına, iddialarına cevap verdi. Pazarlık pazarda yapılır, polis iddialarıyla ilgili konuşan Engin Yurt, Demokrat Parti'nin genel başkanı ve Demokrat Parti pazarlık pazarda yapılır. Her şeyin alınıp satıldığı yerde biz yokuz diyor. Biz bu millet ittifakına vekil olalım, bakan olalım diye katılmadık haber haberlere 1.com kaba dikkat. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda sadece diğer haberimize geçiyoruz. El Nasar'dan deprem geldi. Bir Cristiano Ronaldo geldiği gibi gidiyor. Al Nasa'dan deprem oldu. Cristiano Ronaldo geldiği gibi gidiyor. Manchester United'tan ayrıldıktan sonra bir, bir şekilde El Nasa imza atan Cristiano Ronaldo için Yeni teknik direktörden bomba bir açıklama geldi. Manchester United'dan ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Al Nassre imza atan Cristiano Ronaldo için yeni teknik direktöründen bomba bir açıklama geldi. Yeniden Avrupa'da oynayacak. Ronaldo'nun geleceğine dair konuşan Rudi Garcia, Ronaldo rakip savunmaları aşma konusunda bize büyük bir katkı yapacak. O dünyanın en iyilerinden biri. Al-Nasr'ın kariyerindeki son takım olacağını ise düşünmüyorum. Ronaldo bence önümüzdeki yıllarda yeniden Avrupa'da oynayacak dedi, henüz gol atamadı. Suudi Arabistan ekibiyle iki resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo henüz gol atamadı. al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli Yıldız senelik 200 milyon euro kazanıyor. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. 21 yıl önce 15 dakikalarında öldü. Dirilince söyledikleri tüyler ürperti değerli izleyenler. 21 yıl önce 15 dakikalarında ölmüştü. Dirilince söyledikleri tüyler üperdi. 6 Mayıs 2001 yılında meydana gelen olayda geçirdiği kaza sonucu bilincini yitirdi. Hayatını kaybetmek üzere olan Linda'nın Olaydan 21 yıl sonra söyledikleri ise kısa sürede gündem oldu. 6 Mayıs 2001 yılında meydana gelen olayda geçirdiği kaza sonucu bilincini yitirdi. Hayatını kaybetmek üzere olan Linda'nın olaydan 21 yıl sonra söyledikleri ise kısa sürede gündem oldu. 15 dakika öldü, 5 yıl geçti dedi. Linda klinik olarak ölü olduğu o anlara dair hatırladıklarını yıllar sonra açıkladı. 15 dakika boyunca ölü olduğunu ve bu sırada sağlık görevlilerinin kendisini tekrar hayata döndürdüğünü aktaran Linda, bilincinin o 15 dakikalık süre içerisinde neler yaşadığını anlattı. Linda bu 15 dakikalık süreçte cennete gittiğini ve orada 5 yıl yaşadığını belirterek şöyle dedi. Sanki 5 yıldır orada gibiydim. Zaman kavramının olmadığı bir yerdi. Yok artık dedirten olay İkili dışarıdan ilk seferde hep yanlış anlaşılıyor. Youtube üzerinden yapılan söz konusu röportaj 150 binden fazla insana ulaştı. Linda'nın iddiasına göre gittiği yerde sadece düşünce gücüyle hareket ederek konum değiştiriliyor. Gittiği yerin neye benzediğini de aktaran genç kadın şöyle konuştu. Everest dağından 30 bin kat daha büyük tepeler vardı. Çiçek tarlası gibi bir yerdeydim. Göktelenlerin olduğu dağları görebiliyordum. Dubai yanlarında minyatür gibi kalırdım. Oradaki insanlarla iletişime geçtim. Onlar da benimle konuştular. Karın ağrısıyla hastaneye gitti. Vakayı gören doktorlar şaşkına döndü söyledikleri belgelendi. Öte yandan Linda'nın yaşadıkları ölüme yakın deneyimlerini kayıt altına alan N.D. Edyari tarafından kayıt altına alındı. Linda'nın dosyasında şu ifadeler yer aldı. Bazı insanlar ölmek üzereyken hayal ve rüya görürler. Hepsinin gördükleri aynı değildir. Kişinin yaşadığı hayat ve çevreye göre şekillenirler, pes olay. 70'lik amca 28 yaşındaki geliniyle evlendi çoklu ilişkinin sonu feci bitti. Genç kadın eşini sevgilisine öldürttü. Ana haber ülkelerimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. VSC yazdı İran'daki saldırı İsrail düzenledi dedi değerli izleyenler. VSC yazdı İran'daki saldırıyı İsrail düzenledi dedi. Ve yazdı İran'daki saldırıyı İsrail düzenledi dedi değerli izleyenler. The Wall Street Journal gazetesi İran'a ait savunma tesline insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırı İsrail'in gerçekleştirdiğini yazdı. Gazze'nin ABD yetkililere dayandırdığı habere göre İsrail İran'ın İsfahan şerhini İHA'larla İran Uzay Araştırma Merkezi'ne ait bu bir tesisin yanındaki mühimmat fabrikasını hedef aldı. İranlı yetkililerse hava savunma sistemlerinin mühimmat fabrikasını hedef alanın saldırı girişimini savuşturduğunu ve İki İHA'nın imha edildiğini birinin ise düşürüldüğünü açıklayız. yazdı. İran'daki saldırıyı İsrail düzenledi. The Wall Street Journal gazetesi İran'a ait savunma tesisine insansız hava araçlarıyla İHA düzenlenen saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini yazdı. Gazetenin abli yetkililere dayandırdığı haberine göre İsrail, İran'ın İsfahan şehrinde İHA'larla İran Uzay Araştırma Merkezi'ne ait bir tesisin yanındaki mühimmat fabrikasını hedef aldı. İranlı yetkililer ise hava savunma sistemlerinin mühimmat fabrikasını hedef alan saldırı girişimini savuşturduğunu ve iki İHA'nın imha edildiğini, birinin ise düşürüldüğünü açıkladı. İran tarafı İHA'ların patlaması sonucu fabrikanın çatısında küçük çaplı hasar meydana geldiğini kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah Yanis'e saldırıyı korkakça olarak nitelendirerek bu tür eylemler uzmanlarımızın barışçı nükleer ilerleme konusundaki kararlılığını ve niyetini etkileyemez açıklamasını yaptı. Öte yandan söz konusu saldırının 2009'dan 2021'e kadar İran'a yönelik bir dizi operasyona izin veren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun liderliğindeki yeni aşırı sağ koalisyon hükümeti altında gerçekleştirilen ilk saldırı olduğu kaydediliyor. İspanyol valisi patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıklamıştı. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in İran ve diğer bölgesel meseleler hakkındaki abdikisril müzakerelerini sürdürmek için bugün İsrail'e gitmesi planlanıyor. İsrail medyası, Washington'un saldırıyla ilgisi yok. Abdi bir yetkilinin İran'ın İspahan şehrinde insansız hava araçlarıyla (İHA) İran Uzay Araştırma Merkezi'ne ait bir tesisin yanındaki mühimmat fabrikasının hedef alınmasında Washington yönetiminin hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladığı bildirildi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun, KAM, haberinde ismi belirtilmeyen bir Amerikalı yetkilinin açıklamasına yer verildi. Abli yetkilinin, İsfahan saldırısında Washington'un parmağı yok şeklinde konuştuğu kaydedildi. İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Tel Aviv yönetimi daha önce de İran içinde benzer operasyonlar yürütmekte suçlanmıştı. İranlı milletvekilinden saldırıya İsrail düzenledi iddiası. İran Meclisi İspahan Milletvekili Hüseyin Mirzai, gün akşam saatlerinde İspahan kenti semalarında görülen insansız hava araçlarının İHA, İsrail'e ait olduğunu öne sürdü. Mirzai, İspahan'da düzenlenen saldırı kuvvetli ihtimalle Siyonist rejimin İsrail casusluk servislerinin işiydi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 Son dakika abone göre dış Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti çağrısı yapıldı. Dış bakanlığından yapılan yazılı aşamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs Adası'nda konu konuştu. Birleşmiş Milletler Barış e, Gücü'nün görev süresini 30 Ocak 2023 tarihinde aldığı 2674 sayıdığı kararla bir yıl uzatmıştır. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Dış bakanlığının söz konusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamayı ile destekliyoruz demektir. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs adasında konuştu Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün BMBG görev süresini 30 Ocak 2023 tarihinde aldığı 2674 sayılı kararla bir yıl uzatmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamayı tümüyle destekliyoruz denildi. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs Adası'nda konuştu Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün BMBG görev süresini 30 Ocak 2023 tarihinde aldığı 2006-174-2023 sayılı kararla bir yıl uzatmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamayı tümüyle destekliyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin raporlarında yer almamasına rağmen, konseyin sahadaki gerçeklerden kopuk bir şekilde KKTC'nin iki devletli çözüm yönünde ortaya koyduğu iradeyi yok sayarak, defalarca denenmiş ve başarısız olmuş çözüm modellerinde ısrar ettiği görülmektedir. Bu durum sağduyu ve iyi niyetle bağdaşmamakta, konseyin adada gerçek anlamda bir çözümü teşvik etmek yerine, Kıbrıs Rum tarafının güdümünden çıkamadığını göstermektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir kez daha Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık ve hukuk dışı ambargoları da görmezden gelmiştir. Kararda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın 1 ve 8 Temmuz 2022 tarihli mektuplarıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine eylektiği, adanın birçok ihtiyacına cevap verebilecek, gerçekçi, yapıcı ve samimi işbirliği önerileri yok sayılarak iki taraf arasında işbirliği çağrısı yapılması ise bir başka çelişkidir. Her Maraş ile ilgili olarak yer verilen hususları reddediyor, bölgede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarınca yasal mülk sahiplerinin haklarına riayet edebilerek ve adadaki iki halkın yararı gözetilerek yapılan ve yapılacak olan çalışmalara desteğimizin tam olduğunu yöneliyor. Konseyi geri dönmek isteyen Kıbrıslı Rumları engellemeye çalışan GKRE'nin samimiyetsiz tutumunu desteklemekten vazgeçmeye davet ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isteriz ki Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. BMBG'nin görev süresi uzatılırken KKTC'nin rızası bir kez daha alınmamıştır. Bunun BM'nin yerleşik uygulamalarına aykırı olduğu, ve BMBG'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının iyi niyeti çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebildiği defalarca kayda geçirilmişti. BMBG'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarındaki faaliyetlerini hukuki zeminde sürdürmesi elzemdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının bu hususta atacağı adımlara tam destek vereceğimiz bilinmelidir. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün yolunu açacak ortak zemin sahadaki gerçekleri temel almalıdır. Bu çerçevede Güvenlik Konseyi'ni ve Uluslararası Toplumu Kıbrıs Adası'nda iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğinden hareketle Kıbrıs Türk halkının müktesef olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye, KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Erdoğan'dan baş gelen Merkez binasına aslan pankarta tepki geldi değerli izleyenler. Şu Başkanı Erdoğan Bilecik'te Kökünüz, kökümüz, mazide gözümüz, atide programında gençlerle bir araya geldi. Programda konuşan Erdoğan, CHP'nin genel merkez binasına astığı yeter söz birliği pankartına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilecik'te kökümüz mazide gözümüz atide programında gençlerle bir araya geldi. Programda konuşan Erdoğan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 çok daha yüksek bir seda ile tekrarlamak istiyoruz, diye konuştu. Siz bunları konuşmazken biz konuşuyorduk. Gençlere güvendiğini ve inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çünkü bunlar, milletten alamadıkları destekle elde edemedikleri yönetimi, darbecileri kullanarak kast edip, Menderes'i idam sayfasına gönderenler, bugün onun yeter, söz milletindir, sözüne sahip çıkmaya kalkıyorlar. Daha durun bakalım ya siz bunları konuşmazken biz konuşuyorduk. Siz neredesiniz? Sadece tek parti devrinden beri hayatlarını kararttıkları, hatta ellerine kanlarını bulaştırdıkları mazlumların ahı bile bunların akıbetini berbat etmeye yeter, dedi. İşte o pankart ne oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimler için 14 Mayıs'ı işaret ederken Demokrat Parti'nin 73 yıl önceki Yeter Söz Milletindir sloganını kullanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da salı günü TBMM'de grup toplantısında Erdoğan'ı Yeter Söz Milletindir. Yeter Söz Millet İttifakı'nındır sözleriyle eleştirmişti. Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından CHP Milletvekilleri sosyal medya hesaplarından Yeter Söz Milletindir video mesajları yayınlamıştı. CHP Genel Merkezi binasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafının ve Yeter Söz Milletin' İfadelerinin yer aldığı dev ateşe Ama haber ürtenimiz <gülüyor> devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. <gülüyor> emekli maaşı banka promosyonu 2023 ne kadar güncel emekli promosyonu detayları haberimizde değerli izleyenler. 2023 banka promosyon ücretleri emeklilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Emekli maaşı başka banka taşımak isteyenler hangi bankanın ne kadar promosyon vereceğini araştırıyor. Peki emekli maaşı banka promosyonu 2023 ne kadar? En çok emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte banka banka emekli promosyonları miktarı.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 Emekli promosyonları maaş aralıklarına ve bankalara göre değişiklik gösteriyor. Emekli ve memur zam oranlarının açıklanmasının sonrasında bankalar yeni promosyon miktarlarını duyurdu. Bankalar emeklileri müşterisi gerçekleştirmek amacıyla piyasaya yarışa girdi. Özel bankalar ve kamu bankaları doğrultusunda emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor. Maaşını 3 sene zamanınca aynı bankadan alma sözü veren şahıslara promosyon ödeniyor. Güncel 2023 emekli promosyonları İşte bankaların sitelerinde yer alan detaylar. İş Bankası Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının bir aya karşılık gelen tutarı, varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır. Garanti BBVA Garanti BBVA'da emekli maaşı 3500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 3600 Türk lirası, 3500 7500 Türk lirası arasında olan emeklilerimize 4200 Türk lirası, 7500 10000 Türk lirası arasında olan emeklilerimize 5400 Türk lirası ve 10000 Türk lirası ve üstünde olan emeklilerimize 6000 Türk lirası tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Promosyon avantajından bir 31 Ocak 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süreyle garanti BVVD'den almayı tahlüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir. Yapı kredi 1 Kasım 2022-31 Ocak 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı 3 yıl boyunca yapı krediden alma tahlüdü veren müşterilerimiz 7500 TL'ye varan nakit emekli maaşı banka promosyonu fırsatından yararlanabileceklerdir. Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net gelir 3499 TL'ye kadarsa 4200 Türk Lirası 3500 Türk Lirası 7 499 Türk Lirası arasındaysa 4900 Türk Lirası 7500 Türk Lirası 9999 Türk Lirası 6300 Türk Lirası 10.000 Türk üzerindeyse üzerinde ise 700 Türk Lirası nakit promosyonu denir Akbank Akbank Ocak ayı emekli promosyon kampanyası ayrıntıları şöyle. 3.500 Türk Lirası altında maaş alanlara 4.200 Türk Lirası. 3.500 Türk Lirası 7.500 Türk Lirası arasında maaş alanlara 4.850 Türk Lirası. 7.500 Türk Lirası 10.000 Türk Lirası arasında maaş alanlara 6.250 Türk Lirası. 10.000 Türk Lirası ve üzerinde maaş alanlara 7.000 Türk Lirası. Halkbank 3.500 Türk Lirası altında maaş alanlara 3.000 Türk Lirası 3.507-499 Türk Lirası arasında maaş alanlara 3.500 Türk Lirası 7.509-999 Türk Lirası arasında maaş alanlara 4.500 Türk Lirası 10.000 Türk Lirası ve üzeri maaş alanlara 5.000 Türk Lirası İNG Bank bir aylık toplam gelir ve aylık tutarınız 3500 TL, 3500 Türk Lirası hariç, kadar ise 4500 Türk Lirası. 3500 Türk Lirası, 7500 Türk Lirası, 7500 Türk Lirası hariç, arası ise 5250 Türk Lirası. 7500 Türk Lirası, 10000 Türk Lirası, 10000 Türk Lirası hariç, arası ise 6750 Türk Lirası. 10.000 Türk Lirası ve üzeri ise 7.500 Türk Lirası nakit promosyon ödemesi alırsınız. TEP Bankası Emeklilerimize 7.000 TL'ye varan promosyon ve emekli tanıdıklarını TEP'e davet eden müşterilerimize emekli maaşını tebe ilk kez taşıyan her emekli maaş müşterisi. Yakını için 250 Türk Lirası toplamda 500 TL'ye varan nakit ödül fırsatı. Deniz Bank. Emekli maaşını Denizbank'tan 3 yıl süreyle alma sözü veren emeklilere 5000 TL'ye varan, EET kapsamındaki emeklilere ise otomatik fatura ödeme talimatına karşılık 7500 TL'ye varan promosyon fırsatı. Şeker Bank 03499 TL aralığında ise 3.000 TL, 3.500 3.507 499 aralığında ise 3.500 TL, 7.500 TL. 999 aralığında ise 4-500 Türk Lirası. 10.000 ve üzeri ise 5.000 Türk Lirası promosyon ödemesi alabilirsiniz. Finans Bank Ortalama aylık maaş tutarı 0-3-499 Türk Lirası aralığı 3.000 Türk Lirası promosyon. Ortalama aylık maaş tutarı 3-507-499 Türk Lirası aralığı 3.500 Türk Lirası promosyon. Ortalama aylık maaş tutarı 7 509 999 Türk Lirası aralığı 4500 Türk Lirası promosyon. Ortalama aylık maaş tutarı 10.000 Türk Lirası ve üzeri 5000 Türk Lirası promosyon. Ziraat Bankası 3500 Türk Lirası altında emekli aile alanlara 3000 Türk Lirası. 3500 Türk Lirası ile 7500 Türk Lirası arasında emekli aile alanlara 3500 Türk Lirası. 7.500 Türk lirası ile 10.000 Türk lirası arasında emekli aile alanlara 4.500 Türk lirası, 10.000 Türk lirası üzerinde emekli aile alanlara 5.000 Türk lirası tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Vakıf Bank, 1-1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı 3.500 Türk lirası ile 3.500 Türk lirası hariç kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 Türk lirası 3507 500 Türk Lirası 7 500 Türk Lirası hariç arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 Türk Lirası 7510 000 Türk Lirası 10 000, Türk Lirası hariç arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 Türk Lirası 10 000, Türk Lirası ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5000 Türk Lirası 3-3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır. Yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? 3 sene aynı bankada kalma sözü veren emeklilere bankalar yüksek tutarlarda bir kereye mahsus ödeme yapıyor. Promosyonda 3 senelik tahhüt zamanı dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya müracaatını yapıp ödemesini alıyor. İstanbul Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi 2022 Öğrenci tam aylık akbil ücreti ne kadar? İETT metro, metrobüs kaç Türk lirası basıyor? Ana haber bütenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekran aradığız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu arada sosyal medyalardan takip edebilirsiniz efendim. Mesela LİK'e de yayındayız değerli dostlar. LİK'e kanalımız Tarık Aver TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Kadın, kadın siyasetinin öznesi yaptık dedi değerli izleyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, Türkiye güzelliği Kadınlar Hazır programında konuşma yaptı. Kadını siyasetin öznesi yaptık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu gerçekleştirdiği Denizli ziyaretinde... 2500 kadın çalışanıyla Türkiye'nin en çok kadın işçisinin istihdam edildiği Deniz Tekstil Fabrikası'nda kadın işçilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında iş gücüne katılım düzeyi %27'lerde olan kadınlarımız %36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İstihdamdaki kadın sayısı 10,5 milyona yaklaştı, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye yüzyılı hepimizin ortak hayalini, geleceğini ifade ediyor. Bunun için Türkiye yüzyılının siyasi değil, milli bir proje, vizyon olduğunu söylüyoruz, ifadesini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle. Faşist zihniyetle mücadele ettik. Biz hükümete geldiğimizde kadınların iş gücüne katılımı, hele hele girişimcilik düzeyi öylesine düşüktü ki inanmakta çok zorluk çektik. Cumhuriyet tarihinde kadınlarımızın hem hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde kullanabildikleri, hem de emek ve becerileriyle iş dünyasında varlıklarını gösterebildikleri dönem bizim dönemimizdir. Hem çalışan hem evinde ailesi ve çocuğuyla hayatını sürdüren kadınlarımıza verdiğimiz desteklerle hep yanlarında olduk. Kadınlarımız iş gücüne katılım oranıyla bugün %36 ile Cumhuriyet tarihin rekorunu kırdı. Bu olumlu gelişmeler artarak devam ediyor. İşkur eğitimleriyle meslek sahibi olan, işe başlayan kadınlarımızı gördükçe mutlu oluyoruz. Bir dönem kimi zaman kıyafetini, kimi zaman çocuğunu bahane edilerek fabrikalara, çalışma hayatını sokmamaya çalışan faşist zihniyetle mücadele ettik. Kadını siyasetin öznesi haline getirdik. Tüm bu engelleri, önyargıları, yanlış kabulleri birer birer geride bıraktık. Ülkemizi kadına şiddet ayıbından kurtarmaya çalışırken eğitimden, istihdama her alanda pozitif ayrımcılık uygulamayı harekete geçirdik. Kadınlarımıza olan güvenimizin en önemli tezahürü Türkiye'de kadın kolları teşkilatlanmasında bünyesinde yer alan parti ve bunu gerçekleştiren ilk genel başkan olmamızdır. Bugün itibariyle kadın kollarımızın üye kaydı 5 milyon bin kadın üyesi olan partiyiz. Diğer partilerin hepsini üst üste koyun bizim kadın üyemiz kadar bunların üyesi yok. Geçmişte sadece belirli faaliyetlerin aracı olarak görülen kadın kolları teşkilatlanmasını partimizin üç ana yağından biri haline getirdik. Kadınları siyasetin nesnesi olmaktan çıkardık, öznesi haline getirdik. Kadınlarımız da bize sahip çıktı. Bizim hep yanımızda oldular. Bizimle mücadeleye girecek olan iki defa düşünmesi lazım. Çünkü kadının gücünün ve fendinin üstesinden gelemeyecek mücadele yoktur. Türkiye yüzyılı hepimizin ortak hayalini, ortak geleceğini ifade ediyor. Türkiye yüzyılının siyasi değil milli bir vizyon olduğunu söylüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başlamaları yaptı değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. İstanbul'u dört bir yanına astılar İBB Başkanı İmamoğlu'nu kızdıracak pankart asıldı değerli izleyenler. Ee, İstanbul'u dört bir yanına astılar İBB Başkanı İmamoğlu'nu kızdıracak pankart astıldı. Ne solabon? video son aramalar bir adresi, veki virtual box haberler kombi saat 17.20 İstanbul'un dört bir yanına astılar. İBB Başkanı İmamoğlu'nu kızdıracak banka Kastamonu, Karabük, Bursa, Bilecik gibi şehirlerde son zamanlarda çeşitli etkinliklere katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak İstanbul'un işletmek çok noktasında Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'umuza hoş geldiniz, yazılı pankartlar asıldı. Pankartların kim tarafından asıldığı bilinmezken, yazının altında 16 milyon İstanbullu ifadesi yer aldı. Paylaş. Kaydet. Haberler.com bir saat önce. Ana haber fültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Finlandiya'ndan Flaş Türkiye açıklaması geldi değerli izleyenler. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niyang Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç NATO üyeline ilişkin ifadelerin ardından bugün yaptığı açıklamasında bu konuda Dışişleri Bakanı Pekka Hevastoy ile hemfikiriz. Kabinem Erdoğan'ın danışmanı ile Havisto ve Türkiye'den Dışişleri Bakanı ile, ile ilk istişareler yapıldı, dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli'nin ministri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin ifadelerinin ardından bugün yaptığı açıklamasında bu konuda Dışişleri Bakanı Pekka Havisto ile hemfikiriz. Kabine, Erdoğan'ın danışmanı ile Havisto ve Türkiye Dışişleri Bakanı ile ilk istişareler yapıldı, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle NATO üyeliğinin aksine Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilebileceğini dile getirmişti. Helsingin Salomat gazetesine konuşan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Erdoğan'ın açıklamasının ardından derhal temasa geçirdiğini söyledi. Erdoğan'ın açıklamasının Finlandiya'nın NATO'ya üyelik politikasını değiştirmediğini dile getiren minnistri, hem Dışişleri Bakanı Pekka Havisto hem de Cumhurbaşkanlığı düzeyinde temasa geçirdiğini söyledi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Mininisti, bu konuda Dışişleri Bakanı Pekka Havisto ile hemfikiriz. Kabine, Erdoğan'ın danışmanı ile Havisto ve Türkiye Dışişleri Bakanı ile ilk istişareler yapıldı, dedi. Şu aşamada söyleyecek bir şey yok. Gelecekte bir açıklama olacaktır, diyen Mininisti, Türkiye'nin politikasının bu süreçte değiştiğini ve geliştiğini dile getirdi. Content Video, Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya açıklaması. Mininistö, bu açıklamalar üzerinden koşullandırmalarla yorum yapmak doğru değil. Türkiye'deki genel tablo bu açıklamalarla birlikte değişmemiştir ve hala olduğumuz yerdeyiz. Bu yorumlar, Türkiye'nin değişen söyleminin gelişimini temsil ediyor ve sahip oldukları değer bu. Bu nedenle biz plana sadık kalacağız açıklamasını yaptı. İnlandiya Cumhurbaşkanı Mininistö, İsveç ile birlikte hareket ettiğimizi çeşitli programlarda söyledim. Finlandiya'nın NATO üyeliği faydasının bir kısmı, İsveç'in NATO üyesi olması gerçeğinden kaynaklanıyor. Bu belirleyici bir nokta değil ancak dikkate alınması gereken bir nokta ifadelerini kullandı. Stoltenberg ile telefon görüşmesi Öte yandan, Mininistrı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NATO üyelik başvurusunun ele alındığını kaydeden Mininistrı, Yakın iletişim devam ediyor, dedi. Çavuşoğlu, NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya'ya farklı mesaj verdiğimizde İsveç şok olacak sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama, sürecin başından beri gerek Cumhurbaşkanımız gerek Dışişleri Bakanı olarak benim yaptığım açıklamaların bir teyididir. Biz başından beri iki ülkenin üyelik süreci başladığında göreceli olarak Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu vurguluyorduk. Gerek iki ülke gerek NATO iki ülkenin üyelik sürecinin birlikte ilerlemesini istedi. Bu nedenle üçlü ahitnameyi Madrid'de imzaladık. O günden bu yana Finlandiya tarafından olumlu açıklamalar geldi. Türkiye'ye yönelik yaptırımlar ile ilgili savunma sanayi ürünlerinin ihracatı ile ilgili izinlerde olumlu girişimler olduğunu söyleyebiliriz. İsveç'teki provokasyonlar da gerçekleşmedi. Orada da Finlandiya'nın üyeliğine engellemek isteyen radikal gruplar var. Türkiye olarak biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Başından beri üye olmak isteyen ülkelerin de üye olması gerektiğini her toplantı vesilesiyle söyleyen bir ülkeyiz. Bizim Finlandiya ve İsveç ile kategorik olarak problemlerimiz yok. Onların güvenlik endişelerini anlıyoruz, meşrudur. Ama bugün NATO'nun belgelerinde geçen iki tehdit var. Biri Rusya, diğeri de terörizm. Dolayısıyla Türkiye'nin endişelerinin sadece anlaşılması yetmez, karşılanması gerekiyor. İsveç'te geri adımlar var. Madrid'de imzalanan ahitleme uyarınca İsveç'te anayasa değişikliği gibi adımlar atıldığını anımsatan Çavuşoğlu, ama somut olarak İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye çalışanların provokasyonları sayesinde geri adımlar var. Sorunlu ülke ile daha az sorunlu ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak. Biz Türkiye olarak NATO ve bu ülkeler böyle bir karar alırsa bunu ayrı ayrı değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da Finlandiya konusunda İsveç'e göre daha farklı bir değerlendirmemiz olabilir diyor. Öncelikle NATO ve bu ülkelerin karar vermesi gerekiyor. Bizim amacımız iki ülke arasında ayrım yapmak değildir. Bu endişelerimizin karşılanması ile ilgili objektif değerlendirme sonucu sergilenen bir tutumdur. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından Finlandiya Dışişleri Bakanı ile de değerlendirme yaptık bu konu hakkında diye konuştu. ver haber bürtelimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlarda izleyen saatlerimize bir saat oldu ve bu demek oluyor ki biz ayrılan sürenin sona geldik daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemizden tarikhaber.com'a bekleriz. Sistemize yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar dileriz.